Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sufle tarifi çekeceğiz. Çikolatalı suflemiz. Ocakta çekeceğiz. Malzemelerimizi saymaya geçiyoruz. 8 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ. Benim çay bardaklarım büyük olduğu için bir parmak aşağısında doldurdum. 1 adet yumurtamız, Kabartma tozumuz, şekerli vanilimiz ve sütlü çikolatalarımız. Siz isterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Öncelikle yumurtamı alıyorum ve üzerine şekerimi ilave ediyorum ve bunlar iyicene eriyene kadar şekerimi karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi homojen bir karışım elde ettim. Ve şimdi üstüne sıvı yağımı sütümü unumu 2 yemek kaşığı kakao mu kabartma tozu mu ve şekerli vanilimi şekerli vanil kabartma tozu ilave ediyorum güzelce çırpıyoruz tarifimiz kap boyutlarınıza göre değişiklik gösterebilir sufle kaplarınız yoksa eğer kahve fincanlarında yapabilirsiniz şöyle hafif hafif karıştıracağım birbirine yedireceğim bütün malzemeleri Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım kıvamın bu şekilde oldu bu tencereme kaselerimi aldım şöyle sırayla her birine ilavede bulunacağım Neredeyse kaselerin yarısına kadar dolduracağız. Çünkü içine kabartma tuzu koyduk. Kabarma payı da bırakalım. Ve kullanacağınız tencerenin kapağı cam olursa kabarmasını daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika pişecek. İçine kaynar suyumuzu dolduracağız. Şimdiden suyunuzu üstünüze üstüne verin. Kaynamaya başlasın. Ben öyle yaptım. Şimdi bunların hepsini teker teker doldurup son halini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, kaselerimin hepsine ne yaydım gördüğünüz gibi. Şu an içlerine çikolatalarımı koyuyorum. Şöyle bastırarak. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz bitter seviyorsanız bitter kullanabilirsiniz. Beyaz seviyorsanız beyaz da kullanabilirsiniz. Şöyle elimize biraz bulaşacak ama olsun. Üzerini süslemek için pudra şekeri ya da beyaz çikolatanız varsa onu da eritip kullanabilirsiniz. Şöyle hepsini ittirdim. Şimdi önceden kaynattığım suyumu alıyorum. Şöyle bir tanesini çıkartalım. Yaklaşık yarısına kadar kaynamış suyumu ilave edeceğim oldu tenceremin kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişireceğim ondan sonra servise hazır servis zamanı görüşmek üzere son görüntümüz şu şekilde evet arkadaşlar ocağından hemen aldım Suflelerimin son şekli şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Hemen şimdi ben kaselerimi buraya indiriyorum ve süslemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen çıkarttım. Şöyle beyaz çikolatamı üstlerine hafifçe gezdireceğim. Şöyle hemen. Saççıssınız yeterli. Dondurmanız varsa dondurmayla da servis edebilirsiniz. Şöyle hemen bir tanesini açıp sizlere göstereceğim. Bu arada benim ateşim biraz yüksek olduğu için 10 dakika yerine 8 dakika pişirdim. Siz kontrol edersiniz. Şöyle gösteriyorum kıvamını. Gayet akışkan. Keki çok güzel. İçi de çok güzel. Nefis de bir koku geldi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.